Oh, guys. Merhaba J-T Squad. Merhaba J-T Squad. So, yeah, yeah. right? Ah, benim uzunca anticipate ama bugün yapıyoruz. Benim uzunca anticipate ediyordum, ama bugün yapıyoruz. Benim uzunca anticipate ediyordum, ama bugün yapıyoruz. Benim uzunca anticipate ediyordum, ama bugün yapıyoruz. Benim uzunca anticipate Just just just just continue. Hey. <gülüyor> All right guys. All right guys. Before we go into the video, make sure to smash the subscribe button. Like smash smash the your the um, ah. Know, <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Follow us on Instagram um, without embedding to my let's just right oh, first time. punishment, Ah, I thought it sağ tarafında Şener, sol tarafında İsmail Köybaşı. Serdarız İsmail Köybaşı. Devam. I swear I almost forgot this this love you did. I almost <gülüyor> <laughed>. I swear. Böyle biraz robot gibi olmuş. Oh yeah. Oh yeah. Did you laugh? No, I laugh topu istiyorsunuz. Ben. ben olsam en büyük topu zeklardım. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, tut, tut. Hayır, Gel. hayır, Dur. hayır. Dur. herkes kendi topunu tutsun, <gülüyor> araba hangisindeyse sakın ki anlayın, hiç fark etmez, <gülüyor> <gülüyor> topuna sahip çık topuna, <gülüyor> Ha ha sen. İnsanlar ularlar. Benimki gibi falan olur. Ben seninki gibi olmasın istedim. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Saatiniz çok güzel bir şey sınavım. Teşekkürler. Biz onu. Bu balayı dönüşünde Antalya aldık. Çok farklı. Evet. Çok farklı. Kim acaba hani bir anası var mı? Tabii ki Ayştan Öyle mi? Bu arkada bunları gör bak. Gel. Burası sarı yer Al. Gel gel gel gel. What's your name? bilim adamı kimdir? Birkaç whats var? Şarkı olarak söyleyeceksin. Hayır. Evet, bilim adamı. Evet, buldum. Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. yok o erdi. Güven <Gülüyor> mi gelmiş? <Gülüyor> <gülüyor> para ödüyorlar işte İstanbul'da herkesin merak ettiği o erkek kuaförü Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ilçinin İlçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündüğümüz. Yani e, müzik yürüyüşümüzü şu harekette almaz mıyız bütün insanlar bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketi mi elbiniz? alırsınız abi? Abi. Bu, oy oy evine ne ne. Ya suç yine top bit. Once they make official reaction like it make them laugh. Bu muhabbetin ağzına sıçtı. Ben anlatayım bunun. <Gülüyor> kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A cam, B çerçeve, C kağıt, D yaprak. E, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim, e, şeflik hayalim var demiştim. E, C kağıt son karar. <gülüyor> you can you can you can go if you want to go now tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> right? mı <gülüyor> tane şeker atmış, şeker atmış, ondan sonra almış havuz, kaşıkla bir içmiş ve tatlı da tatlanmadı demiş. O deli arkadaşına sormuş demiş ki, salak karıştırmadın ki demiş. Biz bunu iki saat düşünüyoruz. Ne dedi diye? Karıştımadı dedi yani. tatlanırmış. Dışişleri Bakanlığından büyük elçilere Suriye olsun Ankara'da görevli yabancı misyon şefi. Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğrudur. <gülüyor> Yaşantı tarzım çok farklı, çok farklı. Bakarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Silim'in kapıyı tavalaştı dedim. Asmadı mı yoksa? Ben bu deli yaptı peki bu tavala'yı? Ne babaya? Ne, ya? ne yazıyor? feratlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şey abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu ya yani, ne? Köpekleri senle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmedi. Is this guy's name Ferhat? Devam mi Ferhatlar ve köpekler gibi? Vallahi köpekler ayı betül. Yağmur niye gülüyorsun? Devam metroda Sallanıyor sallanıyor. sallanıyorsun. Tamam. şimdi ciddi ciddi olmayacağım bu. Kendi emel olmayacağım tamam. E çünkü arkamdaki adamın da hareketine göre yani metroda gidiyorsunuz şimdi. Hanfel metroda görmüyor musun? yaptı yok gelmiyor. Hanfel sıkışık görmüyor musunuz Allah Allah. Allah'ım Allah'ım. Ay ay kardeşim. Arkadan oldu bu iki oldu. Ama Hanfel arkadan gaktırıyor. Hazır düstürmedim. yok özlerden ama kırmızı çoruk çocuk işine baş kaldırmamız gerektiğini hatırlatan bir haber var sırada Ankara'nın en işlek caddelerinden noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim kendilerine hoş geldiniz demek <Sessizlik> istiyorum hoş geldiniz <gülüyor> no no you did you check check camera I saw you check camera no I did like it. this please what I what, I did did what you did was almost the other one no no yeah, yeah, yeah. It so it is no not, it is really no so <laughs> hey brother <gülüyor> you, I'm, I'm pretty sure you guys never never expected something different right <gülüyor> it's your pepe it's pepe Bebe, yeah. Oh, yeah yeah yeah blok yine aslında. Ateli yazık yazık. ice cream. Ah, I should have I should have lost on purpose. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma right? Actually, just one, please. Not sure. let him eat the second one. No, one is okay. I love this I I don't know why. Yeah baby. Oh. So, so it's just yeah. one actually. So guys, that's two you it. get some ice cream. Get some ice. Get some ice cream know, I'm, I'm, I'm, I'm so happy. I don't know why. sweat. <laughs> literally sweating. Is Voilà, on suit. OK. Elle laisse Give me give me So yeah. Yeah, that is it guys. JT lost and if you guys want more fsin mari let us know in the comment section because because now it can talk and make sure to like subscribe share the video comment something or in the comment section and we see you another time Peace!